yeni bir videoya hoş geldiniz. Eğer siz de uzun zamandır yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız hayallerinizi kendinize çekmek istiyorsanız, Manifestation nedir merak ediyorsanız, çekim yasası nedir merak ediyorsanız ve gerçekten bir hayaliniz var ve onu elde etmek istiyorsanız 2022 bitmeden bu videoyu izlemeye devam edin. Çünkü bu videoda videonun yayına girdiği gün 25 Eylül'den itibaren oluşacak yeni ayla beraber ne gibi çalışmalar yapabiliriz ve çekim yasasıyla o hayalimizi kendimize çekebiliriz. Bundan bahsedeceğiz. Normalde bu kanalda biliyorsunuz ki genel olarak çekim yasası ya da Amerika'da yaşam videoları yapıyoruz ama çekim yasasını hiçbir zaman ben de aslında astroloji ile birleştirerek bir şeyden bahsetmemiştim. O yüzden aslında bu video astroloji alanında bir video gibi gelmesin. Ancak astrolojik olarak Yeni ay ne demek? Yeni ayın çekim yasasıyla nasıl bir etkisi olabilir, nasıl bir birleşimi olabilir ve yeni ay zamanında çekim yasasını aslında değerlendirmek için neden önemli bir zaman ve ne yapabiliriz? Bunlardan bahsediyor olacağız. Şimdi öncelikle birazcık yeni ayın hislerinden bahsedelim. Yeni ayı anlayalım. Aslında yeni ay biliyorsunuz ki ayın oluşum süreçlerinden başı ya da bir nevi en sonu diyebiliriz. Aslında her ne kadar yeni ayın güzelliklerinden ve başlangıçlara ne kadar açık olduğundan bahsedecek olsak da böyle yeni ay zamanında hafif hafif kendimizi melankolik ya da hani böyle biraz modumuzun düşük olduğu yerlerde hissedebiliriz. Ancak bu melankoli hissi sizi yanıtmasın çünkü yeni ay plan yapmak için çok çok doğru bize. Özellikle geleceği planlamak, geleceği inşa etmek ve spesifik olarak önünüzdeki ayı planlamak için çok değerli bir süreç. Bu yüzden de aslında yeni ay zamanında yapılan ritüeller ya da çalışmalar, çekim yasası çalışmaları vesaire enerjisi çok yüksek oluyor. Çünkü o kadar planlamaya açık bir enerji var ki o sırada. Biliyorsunuz çekim yasası da tamamen aslında bir nevi planlamak ve hayalinizi planladığınız halinden gerçekliğe dönüştürmek enerjisi. O yüzden yeni ay zamanı bizim için muhteşem. Biz de bugün bunu değerlendireceğiz. Yeni ay ile beraber hem bugün anlatacağım çalışmaları yapmadan hem de yeni aya başlamadan evinizdeki kötü enerjiyi atmak çok önemli. O yüzden mutlaka bu çalışmaları yapmadan önce eviniz ya da odanız sizin yaşam alanınızı temizlemeyi ihmal etmeyin. Yine bu çalışmaları yapacağınız zaman böyle bir duş alabilirsiniz, temiz kıyafet elinizi giyebilirsiniz. Yani burada maksat artık yeni bir aya başlıyoruz. Yeni bir şeyler inşa edeceğiz. Yeni bir şeyler planlayacağız. Bu yeni ayın enerjisinden faydalanacağız ya. O yüzden böyle bir temiz bir başlangıç yapmak. Önemli burada. Aynı zamanda eğer e, ilgiliyseniz Mutlaka bol bol mum yakabilirsiniz bu süreçte. Adaçayı yakabilirsiniz. Ben en sevdiğim şeylerden biri. Ya da Palo Santo yakabilirsiniz. Ya da herhangi bir evinizde böyle enerji temizlemek için yakmayı tercih ettiğiniz herhangi bir şeyi de yakabilirsiniz. Ama Adaçayı özellikle yeni ay ve dolunaylarda bence en etkili olanlardan. Aynı zamanda bu temizlikleri yaptıktan sonra bu çalışmalara aslında geçmeden yine hemen buralara bırakıyor olacağım. Biliyorsunuz bizim kanalımızda da meditasyonlar var özellikle çekim yasası ile ilgili olarak. Dilerseniz benim kanalımdaki meditasyonları, dilerseniz hep hoşlandığınız başka bir meditasyonu yapabilirsiniz. Çünkü bu çalışmalara geçmeden önce o sonuçta şeyi fiziksel olarak kendimizi temizledik. İşte enerjisel olarak belki kokularımızı yaktık, taşlarımızı yerleştirdik her nasıl sizin içinizden geliyorsa enerjisel olarak da etrafını temizledin. Şimdi sıra e, burayı temizlemekte. Orayı temizlemek için de böyle bir herhangi bir hoşunuza giden, sizi rahatlattığını düşündüğünüz meditasyonunuzu uygulamanızı öneriyorum. Yeni ay gününde özellikle böyle hoşunuza gitmeyen, bırakmak istediğiniz hisleri bırakmak, bırakmak istediğiniz özelliklerinizi bırakmak, bırakmak istediğiniz herhangi bir ilişkiyi ya da e, huyunuzu bile bırakmak çok olası. O yüzden özellikle bunlara e, konsantre olabilirsiniz. Özellikle meditasyon yaparken... Bırakmak istediğiniz şeyleri dileyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Ya da bir mumunuzu yakarken bırakmak istediğiniz hisleri bir kağıda dökebilirsiniz. Biliyorsunuz eğer bu kanala hakimseniz mutlaka sizin bir çekim yasası defteriniz elinizde vardır. O yüzden oraya bırakmak istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Tamam artık temizlendik, onu yaptık, bunu yaptık, enerjimizi temizledik, beynimizi temizledik. Ee, hazırız. Biraz önce de dediğim gibi eğer bir defteriniz var diyse zaten benimle beraber onu elinize alın. Eğer yoksa bu gibi zamanlar için bence böyle çok güzel içinizi açan çok böyle e, havalı bir defter alın kendinize. Bunun için özel olarak para harcayın ya da vakit harcayın o defteri bulmak için. Çünkü bu defter aslında hayatınızda o istediğiniz şeyleri çekmeniz için sizin aracınız olacak. O yüzden bence bu defteri sevmek. Ee, ve onu bulurken bile bir zaman harcamak çok önemli. Şimdi öncelikle yeni ayda e, görselleştirme çok büyük rol oynuyor. Bunu daha önce de kanalda birkaç kere yapmıştık yeni yıl planlamalarında. Ee, biliyorsunuz görselleştirmenin en güzel yöntemi aslında bir mood board, bir inspiration board, ilham panosu hazırlamak. Ee, bunu aslında her yeni ayda önünüzdeki yeni ay için yaşayacağınız o 30 günlük süreç için hayaliniz nedir? Ne hissetmek istiyorsunuz? Ne gitmek istiyorsunuz? Ne satın almak istiyorsunuz? Ya da o çekmek istediğiniz hayalinizle ilgili ne gibi adımları bu ay atabilirsiniz? Ee, nerelere gitmek istiyorsunuz? Nerelere gezmek istiyorsunuz? Bu ilham panosuna koymanızı tavsiye ediyorum. Ben genelde Pinterest'ten Bazen böyle aylık uygulayacağım zaman Pinterest'te herhangi bir pano oluşturuyorum. Eğer dijital olarak kalması benim yeterince mutlu ediyor ve gidip ona bakabiliyorsam bence bu yeterli. Ama yok diyorsanız Pinterest'ten ya da dergilerden, kestiklerinizden kendiniz hem somut olarak ya da dijital ortamda bir pano hazırlayıp daha sonra bunu print edip odanıza asabilirsiniz. Ben genelde e, yeni yıllarda buzdolabımın üstüne yapıp asıyorum bunu. Ama artık ay ay yapmaya başladığımda bunu dediğim gibi dijitale birazcık kaydım. Ama size aşağıya da bırakacağım. E, Pinterest daha sonra da kanma üstünden bunları çok kolay kolaj yapabilirsiniz. Print edebilirsiniz. E, bu yeni ayda ilk yapmanız gereken adım olacak. İkinci adımımız her şeyi olmuş gibi yazmak için dediğim gibi eğer defterinizi e, takip edeceksiniz o defteri alabilirsiniz. Yok diyorsanız ki ben e, defter kullanmayacağım. Herhangi bir boş bir kağıda bunu uygulayabilirsiniz. Oturup o hayal ettiğiniz her şeyin bu ay içerisinde ya da genel bütün hayatınız içerisinde sanki çoktan olmuş gibi şimdiki zaman içinde yazmanızı istiyorum. Yani şimdiki zaman ile yazmanızı istiyorum. Bu ne olabilir? İşte şu anda şu 5 odalı şöyle bir evde oturuyorum. Yanımda sevdiğim şöyle şöyle özellikleri olan bir adam var. Evli olduğum bir adamdayım. Şu kadar çocuğumuz var. Şimdi Ben çok genele gittim. Ya da daha küçükleyelim. küçükleyelim. Küçültelim onu. İşte e, sınavım şu istediğim sınavdan istediğim şu notu aldım. Daha sonra istediğim şu tatile gittim. Hatta ben şu anda iste, istediğim şu tatildeyim. Yanımda da şu arkadaşlarım var. Ve o kadar eğleniyoruz ki nerede olmak istiyorsanız, ne yapmak, ne gerçekleştirmek istiyorsanız o güne gitmenizi ve o gün sanki her şey olmuş gibi bu kağıda, bu deftere bunu bir günlüğe yazıyor gibi o hayal ettiğiniz gerçeklikten yazmanızı istiyorum. Bu istediğiniz kadar uzun olabilir, istediğiniz kadar kısa olabilir. Ama bence buradaki en önemli şeylerden biri ne kadar detay verirseniz, üstünüzdeki kıyafetten bile bahsetseniz, işte okuduğunuz o an kitaptan saçınızın renginden o an saçınızın boyundan bile ne kadar aslında çok detaylandırırsanız, beynimiz onu o kadar çabuk gerçekliğe dönüştürmeye başlar. Çünkü aslında biz sözlerimizle bir gerçeklik yaratıyoruz. Bunu hep söylüyorum ve beynimiz artık bir noktadan sonra hangi sözümüzün gerçek olduğunu ya da dışarıdan gelen hangi verinin gerçek olduğunu ayıp edememeye başlıyor. Bu yüzden aslında çekim yasasında sürekli tekrar etmemiz gerekiyor. Özellikle yeni ayda bunları sesli olarak dile getirmek çok önemli. O yüzden aslında biraz önce bahsettiğim, bırakmak istediğiniz şeyleri de bir kağıda yazdıktan sonra Sesli olarak okumanızı öneriyorum. Ya da bu şimdiki zamanda yazdığınız hayalinizi de yazdıktan sonra sesli olarak okumanızı öneriyorum ki böyle tekrar tekrar tekrar tekrar beyniniz onu duysun, alsın, gerçekliğine kabul etsin. Bana e, bu defteri ya da kağıdı atmalı mıyım soruları çok geliyor. E, bu durumda asla asla kağıdı ya da defteri atmanızı önermiyorum. Çünkü yeni ayın en güzel yanlarından biri aslında bu dilediğiniz şeyleri, şimdi her ay başı tekrar yapacağımızı sayarsak istiyorsanız, aslında burada önerilen öbür aya başlarken şimdi dilediğiniz şeylerden olanların üstünü çizmek, Olmayanları tekrar öbür ay dilemek gibi böyle bir aktarım süreci var. O yüzden böyle bir şey yapmanızı önerdiğim için de mutlaka bunları saklayın diyorum. Böyle bırakmak istediklerinizin arkasından ya da olduğunu varsaydınız şeylerin arkasından mutlaka sonunda e, evrene teşekkür edin ve şükredin. Çünkü aslında bu yeni ay zamanında bizim evrenle olan bağımızın güçlendiği bir enerjiyi yakalamaya çalışıyoruz. O yüzden oradaki o şükür ve teşekkür enerjisini eklemek de çok önemli. Dilerseniz hani buna eklemek isterseniz böyle çok spesifik bir hayaliniz varsa onu apayrı bir kağıda yazıp e, tek başına bir şekilde saklayabilirsiniz ve olduktan yani gerçekleştikten sonra onu yakabilirsiniz. Bu da aslında yeni ayda böyle uygun olan bir çalışma. Genelde şu karıştırılıyor. Aslında dolunayda bırakmak istediklerimizi yakıyoruz. Yani bırakmak istediklerinizi yazıp yakarsanız aslında o yakmak onu yok ediyor. Ama yeni ayda yakmak güzel değil. Çünkü aslında biz oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden bir dilek olduktan sonra aslında onu pekiştirmek için yakıyorsunuz bu çalışmada. Eğer dilerseniz böyle bir hani spesifik çok Belli bir hayalleriniz varsa tek tek onlara da böyle bir şey uygulayabilirsiniz. Ay özellikle parasal olarak çok enerjisi yüksek bir gezegen. O yüzden yeni ayda sadece para odaklı bir çalışma yapmak istiyorsanız genelde yeni ay günü dışarı çıkıp ya uyurken e, ay ışığını görecek bir noktaya bir kağıt para, bir e, bozuk para bırakabilirsiniz. Ve daha sonra onu bütün ay boyunca cüzdanınıza taşıyabilirsiniz. Ya da bütün gece bırakabileceğiniz bir yer yoksa herhangi bir noktada ay ışığını, ayı gördüğünüz bir yere gidip o kağıt parayı ya da bozuk parayı aya doğru tutup bunun kat ve katının size dönmesini isteyebilirsiniz aydan ve daha sonra bunu cüzdanınıza taşıyabilirsiniz. Genel olarak aslında yeni ayla ilgili olarak üstünüzde taşımak, cüzdanınızda taşımak istediğiniz şeyleri ay ışığına bırakarak o gece enerjisini yükletebilirsiniz ve hep yanınıza taşıyabilirsiniz. Bu böyle yeniliklerin gelmesinde ya da o paranın kat be katının size dönmesinde yardımcı olacaktır. Çünkü genelde yeni ayda Yapılan ya da başlatılan ya da dilenen her şey hem sürekliliği olan şeyler olur, hem de çoğalarak artar. Ama dolunayda tam tersidir. Evet, benim size anlatmak istediğim yeni ay çalışmalarından, yeni ay ritüellerinden, bunu nasıl adlandırmak isterseniz aslında bahsettim. Umarım e, bu böyle ben yeni aya yetiştirmek istediğim için tam da videoyu yükleme günümüzü yeni aya denk geliyor. Özellikle e, bu 26, 27, 28. Bu hafta 28 Eylül'de çok güçlü, çok yüksek enerjili bir oluşum olacak gezegenler arasında da, evrende de. O yüzden özellikle bugünden çarşambaya kadar, hatta bu bir hafta boyunca bile bu yeni ayın enerjisi devam edecek. Bugün yapamazsanız, yarın yapabilirsiniz, öbür gün yapabilirsiniz. Ama bu günler arasında enerji çok yüksek. O yüzden lütfen bunu değerlendirin. Özellikle hepiniz çekim yasasıyla hayatınıza isteklerinizi çekmek istiyorsunuz biliyorum. O yüzden bu yeni ay enerjisini açıkçası kalbimden geçen size değerlendirmek istediğim oldu ve size bunu hemen hemen aktarmak istediğim oldu. O yüzden umarım bu video sizin için çok faydalı olur. Şimdi dilerseniz bir kez daha yapmıştık. Benim burada bir yabancı melek kartlarım var. Türk melek kartlarımı da çok özlüyorum. Şimdi o melek kartlarından bir tane çekelim diyorum ben. Yeni aile beraber bu yeni ayımız için hepimize gelsin. Bu videoya gelsin. Bu videoyu izlediyseniz ve bu sonuna kadar izlediyseniz bu kart e, sizin görmeniz gereken bir kartmış. Bunu unutmayın ve o kartın size vermek istediği mesajı Alın. Hazır mısın? A positive outcome requires a positive vision. Visualize everyone involved in your present situation surrounded by light and love. Make sure to include yourself. Your love has the power to influence and transform the current events. Diyor ki, pozitif bir şeylere ulaşmak için önce dünyaya pozitif bakmak lazım. O yüzden diyor, önce oturun da kendinizi ve ailenizi, sevdiğiniz herkesi böyle inanılmaz güzel bir ışıkla ve sevgiyle kuşatıldığını görselleştirin. Çünkü diyor sizin sevginiz, sizin gücünüz şu an olan bütün olayları, şu an gerçekleşen her şeyi etkileyemek için yeterince güce sahip. Bu sizin elinizde. Umarım bu size iyi gelmiştir. Bence buraya kadar izlediyseniz bu kartı Aklınızda tutun ve bu ay mutlaka bir şeyleri uygularken daha pozitif bakmaya çalışın. Daha olumlu bir bakış açısı edinmeye çalışın. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve umarım bu video sizin için faydalı olur. Dilerseniz hoşunuza giderse her yeni ayda yeni yeni çalışmalarla bu videoyu tekrarlayabiliriz. Bana mutlaka yorumlardan ne düşündüğünüzü söylemeyi unutmayın. Dediğim gibi çekim yasası günlüğün satışa çıktığında haberdar olmak için beni Instagram'dan takip etmeyi ve diğer Instagram sayfalarını takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda haftaya görüşürüz. Bay bay.